Evet, tekrar merhaba. Videolarımıza devam ediyoruz ve çocuklarımızla iletişimimizin önündeki engelleri, kaldırmanın yollarını konuşuyoruz. Çünkü en önemli şey eğer onlarla iyi bir iletişim kurmak istiyorsak bunları iyi öğrenmemiz lazım. Ve iyi bir iletişimin temel koşulu aslında iyi anlatmak gibi olsa da çok anlattığınız zaman iyi iletişim kurduğunuzu onlara tekrar tekrar aynı şeyleri söylediğinizde iyi iletişim kurduğunuzu sanıyor olsak da ya da sorgularken ne yaptın ne ettin gibi şeylerin iyi bir iletişim ilgili bir ebeveynmiş gibi olduğumuzu düşünsek de bununla birlikte aslında en iyi iletişim aslında en iyi dinlemeyi bildiğimiz iletişimdir. Çünkü ve daha sonraki videolarımızda da özellikle nasıl çocuklarınızla İyi bir dinleyici olursunuzu paylaşacağım sizlerle. Ama burada öncelikle iletişimden, sözcüklerden, iletişimin kalitesinden bahsetmek istiyorum. Yapılan araştırma aslında iletişimle alakalı en önemli iletişimi şöyle bir tablo haline getirmiş olsak iletişimde en önemli durumun beden dili aslında %60 kadar bir öneme sahip ve daha sonrasında ses tonu kelimeler e, ses tonu yüzde otuz gibi bir öneme sahip ve kelimelerde yüzde onluk gibi bir e, değere sahip aslında bizler iletişimde sadece söylediklerimizle değil bizler aynı zamanda duruşumuzla kullandığımız ses tonuyla ve kullandığımız kelimelerle iletişime geçiyoruz aynı zamanda unutmamamız gereken de bir şey var ki bilinç dışında da as, e, düşünsel anlamda enerjisel anlamda da iletişime geçiyoruz. Bu nasıl oluyor derseniz diğer taraflara geçmeden önce hemen şöyle söyleyeyim. Kitapta da her zaman için çok önemsediğim yerlerden bir tanesi. Bizler e, sahip olduğumuz düşüncelerin yaydığı bir enerji titreşimine sahibiz. Bizler çocuklarımız hakkında aslında olumsuz şeyler düşünüyorsak içten içe, onların başarısız olduğunu, tembel olduklarını, çalışmadıklarını e, bu gibi şeylere sahipsek ya da işte ona benziyor zaten, huyu da şuna çekmiş, işte güzelliğini benden almış, huyunu babasından almış gibi bir, e, onlara karşı yargısal ifadelerimiz varsa düşüncelerimiz varsa emin olun bu bizim bütün enerjimize yansıyor ve bu enerji çocukla kurduğumuz iletişimi fazlasıyla etkiliyor o yüzden öncelikle beden dili ses tonu kelimeler ve benim için de en önemli şey düşünsel bilinç dışında Kurduğunuz enerjisel anlamda iletişim çok önemli. O yüzden yine bu videonun sonunda çocuklarımızla kurduğumuz iletişimi tekrar bu açıdan bir düşünelim. Onlara e, nasıl yaklaşıyoruz, hangi dil kalıplarıyla yaklaşıyoruz, nasıl bir ifademiz var? Daha çok eleştirel bir dil kalıbı kullanıyor muyuz? İşte e, mesela ses tonumuz genelde yapmalısın, şöyle olmalı, böyle olmalı gibi sert bir ifadeyle mi onlara bir şey yaptırmasını istiyoruz. E, ve beden dili olarak da onlara bakarken gözlerimin içine bakıp gülümseyerek ne yapmasını istediğimizi kesin ve tutarlı bir tavırla ve her seferinde aynı şekilde mi istiyoruz yoksa bir zaman sonra işte ee, artık ne zaman ki biz işler ee, o çocuklar için bakın bir yer vardır bilirler onlar. Kalk yavrum, kalk çocuğum, kalksana, kalk sana, kalk dedim sana dediğimiz anda değil mi bazı çocuk artık sadece o kalk dedi en sondaki kalkı duymaya başlar çünkü bizim diğer durumlarımıza her zaman bunu söylediğimiz için söylendiğimiz için kanıtsamıştır duyarsızlaşmıştır o yüzden de işte biz iletişim nasıl kuruyoruzu sadece bunları böyle size açarak anlatmaya çalışarak kendi hayatınıza dönüp bir bakmanız istiyorum kendinize dönüp bakmanız istiyorum kendinize bir ayna tutmanızı istiyorum ben çocuğumla ne şekilde iletişim kuruyorum? İletişim kurduğum andaki beden dilim nasıl? Ses tonum nasıl? Kullandığım kelimeler nasıl? Onun hakkındaki duygu ve düşüncelerim neler? Hadi bu videonun sonunda bir birkaç dakika bunu düşünelim.